Uh, Herkese hoş geldiniz. Benim adım Mahir İlgal, Ilgaz. Ee, 350'nin e, iklim e, bilim adamlarından birisiyim. Bizim e, burada birkaç tane var bunlardan. Ve bugün bugün konuşacağımız şeylerden bir tanesi yorgunluk ve anksiyete uh, ve e, aşırı yorgunluktan e, muzdarip olmak ve ve, e, ve elbette ayaklarımızın toprağa nasıl basacağı bilin güncellemeleri Panelistlerimizi şimdi uh, tanıtmak is istiyorum size. Co. Barrett, Research at National uh, at uh, uh, de de, de, araştırma göre IPCC, görevlisi. Uh, George Marshall has uh, 30 years of experience at all levels uh, of communications and advocacy. 30 um, yıldır aşkındır roles, uh, iletişimsel uh, alanlarda, iletişim alanlarında çalışmış ve hükümetler, uh, yönetimlerle, hükümetlerle, hükümetlerle, ülkelerle, kuruluşlarla çalışmış birisi. Ve iklim, iklim uh, değişikliğini e, uh, gündeme taşımış birisi. Luisa Kretmer, uh, Alman aktivistimiz, uh, uh, iklim değişikliği ile ilgili, uh, uh, aktivist olarak uh, uh, Almanya'da da, uh, uh, çok çalışmış uh, birisi. Röne uh, uh, uh, ise, e, Sosyal bilimlerde, psikoloji alanında çalışan birisi ve e, çok büyük bir isim. Rene ayrıca pek so, çok kuruluş uh, ve so ajans için çalışan, düzenli uh, olarak çalışan birisi. Uh, ve bize bu panelde katıldığınız in için, times, onlara katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Uh, İklim değişikliğinin for, uh, bizde yarattığı bunun uh, um, üstüne uh, bir de pandeminin yarattığı anksiyete ve uh, depresyon girdi. Uh, Şimdi bununla baş etme yöntemleri hakkında latest, uh, konuşacağız. Bütün koşullar altında nasıl sağlıklı kalırız? Nasıl bursal sağlığımızı e, koruruz? Bunu, ko um, bunu konuşacağız. Kısa bir e, sorum var e, başlamadan önce. Uh, e, Cesaretinizi arttıran bi, bi, bi sevdiğiniz bir sevdiğiniz bir müzik parçası uh, müzikal bir parça var mı? Benimki uh, Let Me Die in My Footsteps, like. uh, uh, footsteps adlı şarkı. George, uh, do you do you have one yourself? I'm a I'm a huge fan of George, um, ne? old jazz. I actually have a wind-up record player which I, when I get my cool endless zoom calls, I go and I wind us. it up and I put on a record and I have a set of Louis Armstrong's Hot Fives. Louis Armstrong, 2020. Louis uh, Armstrong and uh, um, Hot Fives, uh, Good choice. Uh, Rene? Diyebilirim. Rony, seninki? Gosh, that's, uh, George, I can, I think we just got a preview of you on Desert Island disc, so good warm-up for that. <gülüyor> I've been preparing for it for years. <gülüyor> George, hatırlarsan um, eğer cesaretimizi artırmak adına e um, Desert Island'da epey me, bir tecrübe edildik. Really uh, like um, Farklı Hintli müzisyenlerin müziklerini seviyorum. What about you, Ko? Co Sanders. Oh boy, you're diving right into the differences between us in a very interesting way. Right. Ah, Mahir right, aramızdaki farklılıkları I hakikaten işaret band, ediyorsun. Band, uh, like Grateful Dead, music, of, of kind of Grateful Dead türü, türü. O, o türden the, uh, of, um, the approach Improvizasyon yöntemiyle yapılan yap, yap, jamming, türünden müziği seviyorum. Ben Grateful Dead'den kastım boyutu. Bir dinleyici olarak müziğin o, o kısmını çok um, seviyorum. Louisa. Louisa ne dersin? Um, talking of differences, um, farklılıklara the... gelelim mi hepimizin ki farklı farklı benimki ise Ben kendi yapıyorum. My, um, when yapıyorum. E, e, elimin altında gitarım is, varsa too, veya pi, pi, piyano piyano oturabilirsem and e, and kendi kendime e, e, e, müzik e, yapıyorum ve oh, yüzümüzün ortasında bu. E, katılaşan kısmı rahatlatmaya çalışıyorum. Um, e, klasik müzik benim um, Bazen uh, uh, um, uh, uh, sevdiğim birkaç arkadaşım da indie rock, e, rock e, yapıyorlar kendileri e, müzisyenler ve e, onları otorup on CD'de dinlemeye çalışıyorum. I, I insanların you know, in uh, so. well well an içinde right. ürettikleri şey uh, hep uh, çok heyecan so verici buldum müzik gibi here, uh, hey, o zaman e, siz uh, eğer uh, bu şekilde so anksiiyet ile başa çıkıyorsanız paneli to burada to bırakalım call, uh, uh, İNOAA in IPCC. so uh, IPCC'de uh, e, in çalışan Jessica birisi olarak uh, e, Oceanografi uh, uh, Enstitüsü'nde uh, some, uh, tools, uh, Jessica, yeah, iyileşme için e, kullanacağımız araçlardan biri ne olarak görürsün? Teşekkür on, ederim. Um, um, um, yeah, Um, I mean, obviously, bir bilim adalama olarak sorduğunuz soru için 30 yıl bir bilim 30 yıl önce eden biridir bu meseleyi e, önümüze getirdiklerinde e, den beri bilim aslında meselen bu meselenin bizim peşinde koştuğumuz meselenin özü İklim değişikliği oluyor mu, gerçekten gerçekleşiyor mu gibi sorulardan iklim değişikliğini insanlar mı meydana getiriyor sorusuna geçmek bile bilimin bize sunduğu imkanlarla mümkün olmuş bir şey. Bu bahsedeceğimiz şeyler üzerine düşündüğümde, bu, bu bulmacanın içinden şöyle şu şekilde çıkmaya çalışıyor. Farklı gruplarla çalışıyoruz. Yani değişikliği ile mücadele ederken bize yardım eden, yardım eden. Farklı gruplar var, bilimsel gruplar var ama kind of e, bilim bazen insani, insani tarafı görmemize engel olabilir. olabilir. Halbuki bütün bu farklı grupların insani bir tarafı var. I guess Geçenlerde kısa bir zaman önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin e, e, şöyle bir laf ettiğine denk that, geldim. Exactly e, e, bizim bilmeyi uh, ve dayanışmaya working, ihtiyacımız kind of var. E, bu sürüdüklerine çok katılıyorum. Evet, e, bilime ihtiyacımız var ama bir de birlikte um, çalışmaya, çalışmaya ihtiyacımız var. Kind of to as as to, you know, eğer bir şeyler yap, başaracaksak, so, beraber you know, yaparak and, başaracağız. And bundan, bundan başka türlü çıkışı yok. Bunasında ilginç buluyorum diyebilirim. Evet, biliyoruz. Bilimle iklim değişikliği ve iklim krizi konusunda bu bahsettiğim farklı gruplar çalışırken, bilim kısmında how çalışanlarla. How Tam olarak bilimsel kısmı temsil etmeyen gruplar arasında bir, bir tür sürtürme olabiliyor. Aktif olarak iklim çözümleri masaya getir, getirmeyen insanlar e, bilimle aralarını bir mesafe girebiliyor. Oysa onlar da bilimsel gruplar kadar çözüm üretmeye they önemli olan own an, an birbirimize karşı çıkmadan, birbirimize his, sürtüşmeden tutkulu, e, istekli bir şekilde um, çalışmaya um, devam etmemiz, iklim için, iklim değişikliğine uh, mücadele edebilmemiz think, için. You know, really Bana göre, is, benim için kind of önemli olan a, bu nokta uh, burada bu dayanışma, so, birlikte çalışma we'll you know, noktası en önemli kısmında yanlış olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Um, Bilimden bahsetmişken about, uh, uh, ne dersin? Uh, uh, Bazılarımızın uh, uh, uh, bilimsel veriyi uh, brains, bir tarafa bırakma ve o bilim yokmuş gibi, bilimin söyledikleri yokmuş gibi davranma eğilimimizden uh, uh, elimiz hakkında ne düşünüyorsun? 2014'te yazdığın kitaptan hareketle soruyorum bunu. Ve elbette son I, I really, um, gündemdeki günlerdeki really um, well kind günlerdeki of, you know, have a data driven science i mean we bilimsel the, the veriler bunlar fakat climate change, well climate change I mean, sunduğu, we oluşan sosyal gerçekler vardır We try and ignore things biz biz insanların birtakım şeyleri no e, yokmuş gibi davranma eğilimi zaten vardır. Um, bu ister bilimsel veri için olsun, olsun ister başka şeyler için olsun. Bir, bir defa kim olduğumuz, Sosyal çevremizin ne oldu? Şunu, şunu söyleyebilirim, yıllar boyunca sigara içmiş bir nikotin artık değil ama nikotin bağımlısı olarak ee, bilimin sigara içmekle ilgili söylediği şeyleri bir tarafa bırakmayı tercih ettim. Ama bu örnekten hareketle insanların bilimin iklim değişiklikle ilgili ortaya koyduğu gerçekleri yokmuş gibi görmelerini biraz anlayabiliyorum. Fakat burada belki de bilim adamlarına düşen biraz da sosyal narratifi olumlu olumlu hale getirmek ve biraz da <gülüyor> e, insanların kimliklerine, kim olduklarına, yani nelerle çevrili olduklarına e, dikkat, dikkatimizi vermekle başarılabilir. Bu arada e, bilim adamlarının da kendi aralarında e, e, bir takım çatışmaları e, olabiliyor, aynı konu hakkında bile olsa. Ve, çünkü iklim krizi e, üzerinde bile mesela bizim ürettiğimiz e, e, benim asla katılmadığım ve asla çalışma, yöntem olarak çalışmak istemediğim dataya boğulmuş veriyle veriyle e, genişletilmiş. Grafikler, sayfalar, sayfalar dolusu, bilgilerle çalışan bir takım e, bilim adamları var. Ve bu tabii e, hedefteki Hedef, e, insanlar, bizim hedefimiz olan insanların e, uzaklaşmasına sebep olabiliyor ve elbette bu, bu durum. E, insanların bilimsel veriyi bir tarafa bırakmalarını veya yokmuş gibi davranmalarını daha da kolaylaştırır. Mesela kendi ölümümüzün yakında e, nasıl gerçekleşeceğine dair bilimsel datayı sunarkenle. E, Bilim adamlarının uzaklaşmaması gereken şey e, hitap ettikleri insanların e, e, neyle e, neyle çevrili oldukları family, ve, ve onlara ulaş ulaşmanın en önemli şey olduğu. Um, Buradaki paneldeki insanlarla da paylaşmak istediğim um, bir şey olabilir. Ee, kendi alanımızda yaşadığımız e, hayal kırıklığı so, ve sütüşmeden kaynaklı ile nasıl başa geldiklerini, ve başa, e, başa çıktıklarını e, anlamak isterim. And again, it's that bu positive bu alanda, toplumsal beraber, bu sos sosyal of, of, olarak bir araya gelme ve bazı şeyleri paylaşıyor olmanın bize tanıdığı olanaklar like beni heyecanlandırıyor ve heyecanımı canlı tutuyor aslında. Bakın so, I mean, bizim dünyaya the, kendimizi the, sunma biçimimiz, iklim kriziyle ilgili sorumluluğumuzun da çekirdeği, biz kendimizi or, uh, you know, nasıl or, uh, uh, or, uh, anlatıyoruz ki iklim kriziyle ilgili dikkati çekebilelim ve iklim krizini masaya getirebilelim. Biz iklim krizini yüzyüz. Yeah, Ve bize bakarak insanlar, ben, ben, ben onlara katılmak istiyorum, onlardan biri olmak istiyorum. Onların yaptığı şeyi dinlemek bir, bir parçası olmak istiyorum diyebilsinler. Rene, senin yeni bir projen var 2020'den. Uh, which 2020'den what George itibaren başlatmış uh, sure, thank um, so oldun. Ee, George aslında devam etti ee, bu ee, Tabii ki e, değişimi aktörleri olarak e, çok dikkatli olmak konusunda nasıl iletişim kurduğumuz konusunda çok büyük sorumluluğumuz var ve George'a yüzde yüz katılıyorum. Ee, yapabileceğimiz en önemli şey konuşmak ve ilişki kurmak. Ee, aslında nasıl iletişim kurduğumuz son derece önemli, nasıl mesajlar veriyoruz, nasıl iletişimler kuruyoruz. Aslında dinamikler, etkileşimler, kim olursanız olun, bir, ister bilim insanı, iletişimci, ister öğrenci, kurul üyesi, CEO, ne olursanız olun, aslında değişim peşindeyseniz, şu anda aslında kendimizi düzenlemeye, vasıflılaştırmaya ihtiyacımız var ki gerçekten hakikaten etkili olabilelim ve insanları bu sohbete dahil edebilelim. Ve bence bu önemli çünkü son derece yüksek, çok yüksek bir çubuk bu. Neredeyse bu bir nihai insani sınav gibi. nasıl... Nasıl gezineceksiniz aslında olağanüstü yüksek düzeylerde her türlü bizim ısımızı sıcaklığımızı arttıran yükseklerde gezerken aynı anda bir yandan da burada mevcut olacaksınız. Bütünlüğünüzü koruyacaksınız ve bir nörobilimci olarak düzenlenmiş olacak Kendimizi nasıl kendi biçimde Yani kendi endişelerimizi, anksiyetelerimizi, korkularımızı tetikleyici biçimde nasıl etrafa yaymayacağız? Yani niyetli, kasti olmasa da aslında bunu yapmayacağız. Rosemary yıllar önce e, karbon e, bofedlerinde karbon, bir tür sıcak patatesten bahsetmişti. Esasında bu konularla neredeyse bir tür sıcak patates gibi iletişim kuruyoruz. Yani bunu tolere etmekte olan bütün şeyleri zorluk çekiyorum ve ve bunu etrafa endişemi yayıyorum. Bu çok önemli ama bu tabii ki bizim çabalarımızı zayıflatan bir şey. Çünkü bu bahsettiğin e, projeki proje inside out e, ve Proje Inside, Inside Out isimli internet sitesi var. Kiyar fan, e, Vakfı tarafından finanse ediliyor. Bir internet sitesi de var. Çok fazla e, George'un bahsettiği çerçevede deneyimler yapıyoruz. Özellikle aktörlerin kullanabileceği araçlar geliştirmeye çalışıyoruz. Projenin Inside Out e, projesinin e, özü daha... Önemli kılavuzlar nasıl oluşturabiliriz? Kendimizi, insanları değişime çağırırken nasıl motive edebiliriz? Bunun kılavuzlarınızı nasıl oluşturabiliriz? Bir tür aslında eski biçimler var. Yani yeterince insanların dikkatini çekmediğini düşündüğümüz zaman, insanları nasıl hale getireceğiz, nasıl onların akıllarını getireceğiz ve bir tür aslında kamusal sağlık e, sektöründe çalışan özellikle diyet, e, sigara konusunu bahsettiği gibi insanlar e, bu tür zor değişiklikleri nasıl yapıyorlar, kalitiz nasıl yapıyor, bunu nasıl iklim e, bağlamına nasıl çekebiliriz? Ben seninle birlikteyim. Ee, bu konuda beraberiz. Ben de korkuyorum ama aynı zamanda umutluyum. Sen nasıl biliyorsun gibi yani davranışsal olarak daha fazla dinlemek, daha fazla soru sormak, daha fazla bir şey bilmek ister misin diye sormak uzmanlar ya da bilim insanlar olarak. Tabii çok fazla bilgimiz var elimizde tuttuğumuz ve çok fazla çok fazla şey elimizde tutuyoruz ve, ve bunu vasıflı bir şekilde nasıl paylaşabiliriz? Tersi aslında dikkatli olmanın tersi, Powerpointler yapmak, e, bir takım sonuçlar yapmak, insanların duygularına ikabetmemek, şu anda heyecan verici olan şey şu anda ki çok heyecan verici bir andayız. Aslında bu kadar hızlı olacağını da görme, etmiyordum ee, Yani duygusal olanla akılcı olan arasında sanki ayrım. 20-30 yıl önce bunlar apayrı şeylerdi. Kitaplarıma bakıyorum, nörebilim kitaplarıma. Nasıl bilgiyi dediğim konusunda. Aslında hiç zaman nötr değil. Her zaman duygusal olarak uh, bunlar kabul ediliyor, işleniyor. İnsanlara bunun nasıl olacağını, ne kadar zor bir durumda olduk <gülüyor> ödemeliyiz. Bu doğru soru değil. Nasıl yapacağımız aslında? Nasıl? Aslında toleransımızı yüksek tutacağız. E, konu ve Görgün'ün söylediği aslında ve yalnız olmadığını hissettirmek, beraber olduğumuzu hissettirmek, e, bunları nasıl yapacağız ve esas kilit noktada e, hangi deneyimlere sahip olursak ol olalım, normalleştirmek önemli, yani korkmak normal, iyimser, umutlu, bu artık bir umutsuzluk meselesi değil. Bu şu an çok insani, varlıksal, varoluşsal bir andayız ee, ve bu bir tür varoluşsal düzeyde bir değişim şu anda. Elbette çok tabi ezici bir şey, tamam. Evet, ezici. Şey. Ama bir yandan da Bizim insanlar olarak da e, hiç daha önce mümkün olmadığını düşündüğümüz biçimlerde e, mümkün kılma zamanımız, kendimiz bakımından kendi deneyimimiz, meslektaşlarımız, ortaklarımız, paydaşlarımız, daha geniş topluluklar ve gruplar bunları nasıl e, bir araya getireceğiz bu önemli? Luisa'ya döneceğim şimdi ve şunu soracağım. Şöyle bir imkanın oldu mu? Bu tür araçları, yaklaşımları kullanma imkanın oldu mu? E, zamanın oldu mu? Ya da düşünmeye bu derinlikte nasıl başa çıkıyorsun? Bu tür e, hayal kırıklıkları vesaireyle George'un da e, bahsettiği hala insanların iklim krizi konusunda düşünmeleri gerektiği kadar düşünmemeleri konusunda. Ben de ben, Evet, gerçekten çok etkilendim şahane sözlerinizden. Kuşkusuz genç bir insan olarak konuşuyorum burada ve çok zor bir durum bir e, iklim aktivisti olmak. Hayatım boyunca böyle oldum ve bütün hayatım boyunca e, bir tür katastrofi yaşıyorum. Benim açımdan 24 yaşındayım ve beş yıl sonrasını düşündüğüm zaman bir tür sanki öbür gibi geliyor bana tabii. E, ve bence derinden düşünüyorum. E, elbette çok etkileniyorum, korkuyorum. E, ve bir noktada e, bir tür iklim aktivist olarak konunun karmaşıklığını anlıyorsun ve e, her yerde, her dakika, her zaman ne yaparsan yap. Çok kolayca Artık hiçbir şeyin anlamlı olmadığını düşünüyoruz hale gelirseniz, bizim açımızdan cumalar önemli çünkü bir anlamı var. Ama genellikle ne yaparsak yapalım, üstünün sanki birikmiyor, bu çok zor bir durum tabii. İnanıyorum ki yaşla da ilgili olabilir bu. Biraz imkansızı daha fazla düşünmeye başlıyoruz kötü yanın iyi bir 21. yüzyıla 20. yüzyıl arasında çok fazla ilişkide kuramıyoruz. Bağlar yok aslında bu ülkelerin arasında. Sadece her yerde felaketlerle karşılaşıyoruz. Şöyle hissediyorum. Bence birçok insan da böyle düşünüyor sanıyorum. En çok yardım olan şeyin aslında aktif olmak, bunu önemsiz bir şey olarak kabul etmemek. Bunu seçtim ben, karar verdim fark yaratmaya, bir şey yapmadığım durumla ya da bir şey yapmak istediğim durumla arada bir fark var ve bu arada çok önemli bir fark var. Çünkü sessiz kalmak da bir fark yaratıyor ama bir şey yaptığın zaman aslında kendini daha iyi tutabiliyorsun evet. bu krizler karşısında. Yani bu da seni yavaş yavaş genç bir insan olarak karar vermeye zorluyor. Bir şey yaptığın zaman değişiklik yaratacak mısın? Bu çok özgürleştirici olabilir ama aynı zamanda inanılmaz korkutucu da olabilir. İstedin her şeyi yapabilirsin en azından büyüdüğün zaman eğer ayrıcalıklı bir bağlamda büyüdüysen ve sana e, işte bir sürü genç insanları gezin gezlere gönderiyorlar aktivistlere kimse size şunu söylemiyor bu büyük insani anda yer alacağını kimse söylemiyor başta. E, bunu düşünmeye başladığım zaman, kendimizi bu biçimde düşünmeye başladığım zaman daha geniş bir bağlamda. Böyle hissediyorum. E, bütün bunu bilince çıkarmak, kendimizi bu durumda bu düşüncelerin içine gömülmek, neler olabilir, neler olmaz. Bütün bunları sürekli düşünüyoruz ve şöyle hissediyorum. Ben Üç tane yönün önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi şu, çok fazla konuşuyoruz doğal bilimler hakkında. Bilim hakkında konuşmak istiyorum. Bilimden bahsettiğiniz çok güzel şeyler söylediniz. Ben şuna da inanıyorum. Bilim sadece doğal bilimler değil tabii aynı zamanda sosyal bilimler. Herkesin bunu anlaması lazım ve, ve sürekli olarak molekül, bahsetiyoruz insanlar öğretmenler bunun toplum bakımdan ne anlamı geldiğini bilmiyorlar insan olarak nasıl kalacağız toplumuna nasıl etkileyecek ve genelde bu e, insanlara krizden bahsettiğimizde e, çok e, e, insanla bağlantıları kurmadığım zaman çok önemsiz şeyler söyleyebiliyoruz. Ben e, çalışmalarımı anlamaya, daha çok şey anlamaya çalışıyorum. Nasıl, bununla nasıl başa çıkacağız e, konusunda. İkinci de, en önemli konuşmalardan bir tanesi de iklim karizm konusunda e, his, ne hissettiğimiz şeyler esasında. Geçen yılki iklim e, konferansında e, bir konuşma yapılmıştı. Birçok bir önemli şey söylemişti. Dalılama şeyler söyledi. En önemli cümle bir hatırlamıyorum konuşması e, merhaba dedi. Ben ben bir babayım ve korkuyorum dedi. Tamam yani biliyorsunuz işte bu bu tamam. Bu konuda konuşmamız lazım, söylememiz gereken bu ve şöyle hissediyorum ben, kendimize şunu öğretmemiz lazım, iklim krizi konusunda bu şekilde ne istiyoruz, ne uğut ediyoruz, neden korkuyoruz, bunları konuşmamız lazım. Bu alanları yaratmamız lazım, bu tür mesajların gidebileceği bir iklim hareketi olarak. Çok önemli bir nokta bu. Son olarak da belki de bu bir tür ders olarak korona pandemisinden çıkardığım bir kişisel ders olabilir gelecekteki her an bir tür kriz anı olabilir yani insanlar olarak biz kimiz bu krizlerde kimiz ne yapıyoruz nasıl davranıyoruz bir kriz durumunda bu bizim insan olarak kim olduğumuzu çok biçimlendiren bir şey ve bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu korona bağlamında da anlamaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Ben kimim? Pandemide kimim ben? Ee, bazı zihin oyunları olabilir çok güzel ama bu çok büyük bir soru aslında. İnsanlık olarak biz bir krizin içindeyiz ve her zaman bunun her zaman yıllar önce zor olacağını söylemekte ki insanlara zor olacak katı olalım falan diye konuşuyorduk ama ama küçücük bir virüs bir hastalık e, bir noktada pandemiye dönüştü bunu asla hayal bile edemezdik ve ve ne kadar böyle zorluklardan falan bahsederken kolay kolay ne kadar aptalca konuştuğumuzu da anlamış oldum aslında e, ve bir tür Böyle bir yaklaşım geliştirmemiz lazım. Böyle bir kavrayış geliştirmemiz lazım. İnsanlık, insan, biz kimiz bu krizde? Ve bazı mekanizmalar geliştirmemiz lazım bunu anlamak, kavramak için. Bu gerçekten son derece derin bir konuşmaydı. Bir aktivist olarak beni etkiledi de. Pardon, bir şey daha ekleyebilir miyim lütfen? Çünkü bir şey daha söylemek istiyorum. Üçünüz de çünkü şeyden bahsettiniz. Benim atımdan, benim belki çalışmalarımı etkileyen şey. Belki işleri batıracağız ve iyi bir şey olmayacak. Bilmiyorum ee, ne tür bir zaman ve hayatı, geri istiyoruz. Biz esasında her şeye sahip olduğumuzu ve her şeyi kaybettiğimiz bütün bunları iyilik, aşk, sevgi dayanışma içinde birbirimiz için burada olmak bu duygularla aşmak istiyorum. Belki işe yaramayacak, bilmiyorum. Ve belki de bu bizi şöyle bir noktaya götürür. Biz nasıl mücadele ediyoruz? Bu nasıl mücadele ettiğimiz, ne için mücadele ettiğimiz kadar bence önemli bir şey. Ben biraz yanıt vermek istiyorum. Ee, çok e, değerli buldum perspektifini. Ee, çok hoş bir nokta bu. Aslında konuşmaya başladığımız şeyler devam etti. Bir noktayı almak istiyorum senin konuşmandan. Karşımıza çıkan zorluk ve korona virüsünün yarattığı zorluklar ve İmkanlar diyelim, çok fazla insan mahvoldu ve bütün küre aslında varlık biçimini ya da etkileşim biçimini birbirimizde değiştirdi. Son derece temelden değiştirdi, kesinlikle. Uğrattı. Ama aynı zamanda bence. Küçük çocuklarım yok evimde ama yani stresim yok, işim devam ediyor. Mali stresle de uğramıyorum birçok insan gibi. Ama aynı zamanda hayatımda 30 yıldır ilk defa uçağa binmedim bir yıl boyunca. Ben iklim için çalışıyorum, iklim için çalıştım bütün hayatım boyunca ve binlerce mil gidip geldim ve yani yarattım karbon ayak izleri, sera gazları ama tabii kendimi, ayaklarımı toprağa basıyorum gibi hissediyorum ki e bu oturumun e, ayağımı farklı bir şekilde toprağa basıyorum şu anda aslında öyle hissediyorum şunu anladım ki hepimiz uzaktan çalışıyoruz. E, Zoom'lardan etkileşim kuruyoruz. Özellikle meslektaşlarımla çokluk etkileşim kuruyoruz ve e, hayat iş e, e, çalışma hayatlarımız, ev hayatlarımız hepsi birbirine girdi. İşte çocuklar giriyor toplantının <Gülüyor> ortasında, bir <birden>, de <gülüyor> meslektaşlarım sadece birlikte belirli konular, e, e, onların insanlar olduğunu anlıyorum. <gülüyor> Ve bu çizgilerin aslında karışması bence bir araya gelme, e, çözümler <gülüyor> üzerinde bir araya gelme noktamızda bence çok yararlı. Bu aslında bir arada çalışma, birlikte çalışma um, biz you know, insanlığımıza katkıda bulundu. Elbette yüzde yetmiş gaz e, salınmaları azaldı. Sorunu Elbette sorunu bu şekilde çözmeyi <gülüyor> seçmedik. You know, um, Bunu çok daha amaçlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Ama bizim açımızdan biz tür hayül Adil bir geleceğe yeniden tahayyül etme penceresi açıyor. Çünkü eski biçimlerde çalışmaya dönmeyeceğiz. Çünkü iş çalışma düzenlemelerimizin daha uzaktan çalışma ya da işte because İnternet üzerinde görüşmeler yapıyoruz ama herkes aynı teknolojik vasıflara ya da imkanlara sahip değil. Birçok ülkede geri kalmış ülkeler, gelişmekte olan ülkeler zorluk yaratıyor ama aynı zamanda daha fazla insanı da dahil edebiliyor. Bence sadece IPSS'in toplantısına birkaç insan gelmiyor. Daha fazla insan katılıyor. Bence bunun bize sunduğu bazı imkanlar da var ve umarım bunları kullanmayı da başarabiliriz. Ee, George sen devam et lütfen. Ben sanırım birkaç noktada devam edeceğim. Ee, Röne'ye de birkaç nokta bırakarak. Evet. Bütün bunların ardından şunu söylemek isterim ki, böyle korkarsak da sıkıntı yok dedin sen Röne'ye ve ben de şunu söylemek istiyorum. Çok fazla kanıt var. Herhangi bir duygusal zorlukla başa çıkmanın, İlk noktası ilk adım onu kabul etmek, tanımak. Ve bu demek ki evet zor bu korku verici zor. Zorlu bir şey. Belki çok fazla şey kaybettik. Bunları söylemek ve birlikte birlikte bir topluluk oluşturabiliriz. Birbirimize bakabileceğimiz bir topluluk oluşturabiliriz ki bence bence bu Covid'in içinden çıkıyor ve Covid bu tür bir aslında kabusal yaklaşımda, kolektif, dayanışmacı ve bir tür kolektif keder hissetme noktasında da bir adım atmamızı sağladı ki bu bence çok önemli. E, Teşhidse iletişim meselesi. Bu yıllar boyunca son derece pozitif oldum. Aslında hep böyle parlak oldum. Akıllıyız. Çok yüksek kapasitelerimiz var, teknolojimiz var. Hep bunu söyledim. Bence bu işe yaramıyor. Yaşar, yaramadığını biliyorum çünkü benim e, o kuruluşumda çok fazla test yaptık birçok e, insan grubuyla. Şunu söylemek e, işe yarıyor. Evet bu acı verici, zor ama birlikte biz bunu başarabiliriz. E, birçok noktada işe yarıyor. Bunu... Ve bu tür fokus e, odak gruplarında birçok değişik bağlamda bunu çalıştık. Kuzey Hindistan'da, Kuzey Afrika'da, e, Kanada'da mesela bu tür bir proje yürütmek zorunda kaldım. Ve esasında birçok yerde bu tür mesajlar işe yaradı ve insanlara nasıl birlikte çalışabileceğimizi söylemek hep işe yaradı. Bence sanırım bu noktada devam etmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz George bu yanıt için. Aslında sonuna yaklaşıyoruz panelimizin. İster inanın ister inanmayın. Hızlıca böyle bir e, tur daha yapalım. İsteyen hemen cevap verebilir. Beni korkutan şeylerden birisi temelde sizin söyledikleriniz temelde. Evet korkulabilir ama aynı zamanda sorumluluğumuz da var. Mesajlarımızı nasıl vereceğimiz konusunda kendimizi e, Beni korkutan şeylerden bir tanesi. Bu tüm bu tartışmalar aslında bir buçuk santigrat konusundaki tartışmalar bu mümkün değil mi? Ne manaya geliyor bizim açımızdan? Niye bu kadar bunun bu konuda obses e, saplantılı durumdayız ve neden yapabileceğimizin en iyisini yapmakla odaklanmak yerine e, yapabileceğimiz kadar e, adil iyileşmeyi sağlamak bir buçuk olsun neyse ne yani neyi en iyi elde edebileceğimiz <gülüyor> meselesi neden bizi ilgilendirmiyor da neden bu kadar saplantılır? Çok fazla şey var bu ben, konuda. Ben, Yine yani bence ben tabii ki psikoloji ben, diyarlarını temsil ediyorum aslında. Ee, yani psikolojik diyarlardan konuştuğumuz zaman ne işe yarar, ne işe yaramaz, bilgiyi nasıl işliyoruz, nasıl uzaklaştırıyoruz, kaçınıyoruz, ee, aslında bazı konulara neden e, saplantılı davranıyoruz? Daha karmaşık e, meseleler, belirsiz şeyler. Aslında gerçeğin böyle yönleri var ve bir tür bu bize bir ipucu olmalı ve aslında bize merak aslında bizi meraklı tutuyor. Neden bu konuda bu kadar saplantılıyız? Genelde şunu görürüz. Bir şey neden bu kadar tutunmaya çalışıyoruz? Bu aslında bize bir tür istikrar ve, ve kesinlik belirlilik duygusu sağlıyor. Ve bu tür sohbetlerde de tabii aslında biraz benim açımdan yeniden çerçevelendirmek lazım. Aslında merakı ve aslında şefkati. Tamam her gün şunu söylememiz lazım. Evet bu çok yoğun bir şey. Biz de bakın aslında ne kadar çalışıyoruz, uğraşıyoruz bunu başka bir şey bir tür araştırmaya yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunu söylememiz lazım. Nasıl her şey birbiriyle bağlamaya, bu kadar güzelce ve narince yapmaya çalışıyoruz ve bu biz aslında başka bir yüksekliğe çıkarıyor. Bu konularla nasıl ilişki kurduğumuzda. Benim de söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bir buçuk derecenin meselesinde aslında bunun ortaya çıkması en az aslında dünyadaki en kırılgan ülkelerden bir tane ülkeler aslında e, biz zaten tehdit altındayız dediler. E, biz o yüzden bir buçuk e, konusunu konuşmaya başladık. Ve o zaman tabii bir anda bir bu aslında uzakta gibi görülen şey bir anda hayatınıza girdi bu bir şey ve bence potansiyel olarak en güçlü şeylerden bir tanesi de şu anda yani şimdi meselesine vurgulamak için e, benim açımdan e, çok büyük bir e, onurdu panelistlerle birlikte olmak. Son derece e, esim verici bir konuşmaydı. Umarım herkes için yararlı olmuştur. Herkese sağlık diliyorum e, ve herkese e, bu buluşmanın devamında e, keyifli e, diliyorum.